Mezopotamya'yı tek tek tanıtmaya devam ediyorum. Şu anda da dünyanın en eski üniversitesi ve 11.000 yıla yakın geçmişiyle bilinen Harran'a geldik arkadaşlar. Şanlıurfa'dan yaklaşık 44 kilometrelik bir yolculukla buraya ulaşıyorsunuz. Biz bazen araçlara girişte bir ücret alıyorlar ama biz herhangi bir ücret ödemeden buraya kadar geldik. Bugün e, yine tarihle ve kültürle doyacağınız bir video izleyeceksiniz. Hemen de arkamdaki işte ilk İslam Üniversitesi olan Harran Üniversitesi ile Başlayacağız. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşeceğiz. Daha çok görüşeceğiz. Evet, şimdi biraz daha Haran ilgili detaylı tarihsel bilgiler verelim. Burası Tevrat'ta Haran olarak geçiyor. Aslında Akdenizle Dicle arasındaki o bütün ovalar içerisindeki en önemli ticaret merkezlerinden biriymiş zamanında. O yüzden hani burasının tarih boyunca çok büyük bir önemi vardı. Maalesef haçlı savaşları sırasında, haçlı seferleri ve savaşları sırasında burası da zarar görmüş. Buradan geçen kervanlar buraya zarar vermişler. 13. yüzyıl tarihçilerine göre de Hz. İbrahim'in Filistin'e gitmeden önce burada konakladığı, burada kaldığı da söyleniyor. Kur'an'da adı geçen Sabiller, yanılmıyorsam kavminin de önemli merkezlerinden bir tanesiymiş burası. Yani Harun'un sadece bir tane bir kültüre ya da medeniyete ait bir önemi yok. Birçok kültürde medeniyet kitapta adı geçiyor farklı isimlerle alınıyor şu anda da zaten tamamen turizme açılmış bir yer gibi bir yer bir küçük bir kasa, kasaba ve Suriye sınırına da en yakın ilçelerden bir tanesi. <gülüyor> Harun'a geldiğinizde birçok e, kültürel aktiviteden yararlanabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de burada bekleyen, aslında hani bizim kültürümüzde çok da yevri yok. Biraz algının da yanlış bir algı da var biliyorsunuz Türkiye'ye karşı ama bu kasabada yaşanılan çoğu Arap Türkler arkadaşlar, yani Arap kökenli Türkler. O yüzden burada birçok deve de görebiliyorsunuz. E, misafirler geliyorlar, deveye biniyorlar. Birazdan göstereceğim geleneksel kıyafetleri de giyebiliyorlar. E, ondan sonra da işte diğer e, o konik evlerde zamanlarını geçirebiliyorlar. Onları zaten detaylı anlatacağım. Şimdi demek kardeşim söyler misin neden herkes bizi seninle özdeşleştiriyor? Anlatır mısın? Var mı bu işin bir aslı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Avrupa'ya nereye giderseniz gidin herkes bize şunu soruyor diyor ki işte e, Türkiye'de siz develerle mi geziyorsunuz? Vallahi öyle bir şey yok yani biz sadece böyle ikonik olarak kullanıyoruz kendisini. E, sordum aslında yokmuş tamamen bir uydurmaymış. <gülüyor> İnşallah bundan sonra <gülüyor> bu algayı yıkacağız beraber. Bir şey söylemek ister misin? Dilim. Ha? Adı Dicle. Dicle. Dicle, Tigris. Her name is Tigris. Tigris. Tigris. Yes. Tigris. Do you wanna say something? Bir şey söyle. No. Tamam. Kabul etti, anlaştık. Bir daha kimse e, Arapça, e, Araplarla bizi özdeşleştirmeyecek arkadaşlar. <gülüyor> Marco, my man. How you feel like Arab king? <gülüyor> evet şimdi buranın en çok merak edilen yerlerindeyiz. Burası arkadaşlar gördüğünüz işte bu kümbet evler. Dünyada üç tane bu evlerin özel ya yani bu evlere benzeyen yerler var. Bir tanesi İtalya'daki Arbele galiba orası. Yani ismi, ben orayı görmüştüm ama ismini biraz zor bir isim var. Onlar biraz daha beyazlar ve e, gri renkte kremit kullanıyordu orada. Burada ve Halep'in köylerinde var arkadaşlar. Aslında bu evlerin geçmişi Milattan sonra Emeviler döneminde yani 700'lü yıllarda bu tarz evler yapılmaya başlamış. Abi tabii zamanla bunlar tek kilit taşı kullanıldığı için yıkılıyormuş ama Emeviler döneminde 4 kilit taşı kullanmak zorunluluğu getirildiğince bu evler o zamandan sonra artık daha bir dayanıklı hale gelmiş. Şu anda e, Türkiye'de e, 1995'e kadar bu evlerde aslında insanlar yaşıyordu. Sonraki turizm hamlelerinde bu evlerin birçoğu artık Turizm kazandırdı ve burada yaşayan yöre halkı daha çok buranın kafe, restoran ya da işte e, kültürel gecelerde ya da günlerde kullanılmak üzere bu evleri hizmete açtı. Onun dışında bu evlerin her birinde 1400 tane yakın... E, Tuğla kullanılıyormuş. Bunu sağolsunlar o bilgi de verdiler. Ee, kışın kesinlikle içeride soba yakılmıyor. Yerde böyle bir mangal tarzı bir şey yakılıyor. Oradan da bu kümbetlerin duman çekme özelliği olduğu için de bu dumanı yukarı çekiyorlar ve hiçbir şekilde içeride yayılmıyor. Ve son olarak da kapısıyla ilgili bir şey söylemem lazım. Kapılarda zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Kapılar daha alçaklar. Bu da işte içeri giren herkesin selam vererek içeriye girmesini sağlıyor. Yani kısacası gerçekten hem kültür hem tarih anlamında doyacağınız bir yer burası. Daha çok bilgi var ama size onlarla çok boğmayayım gelince kendiniz de dinlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> okay Boris, fifty camel for the girl. For Yavana. For Yavana. No, no more. Um, how more. many camel you need? Much more. Uh, just tell me. I will accept 200. 200. 200. Oh, 200 She is not an angel. <laughs> She deserves. Look. At uh, her. yes. <laughs> Look at her. 20 camels for me. <laughs> <laughs> not 20. 200. <laughs> 200. Okay. Do you no, no, no, do wait, no. No. No. No. No. <laughs> bye. Bye. <laughs> Şimdi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar görüyorsunuz böyle bazı kümbetlerin içerisinde elbiseler var. Birçok seçenek var. Rengarenk. Bu Arap ve biraz da Kürt de var mı? Sadece Arap mı? Yok, Arap, sadece Arap. Yok. Tamam. Sadece Arap kültürüne ait kıyafetleri burada görebiliyorsunuz. Yani biraz da Türkiye'deki diğer etnik kökenlerin kültürlerine de benziyor. Ee, buradan seçiyorsunuz. İstediğiniz kıyafetinizi giyip e, sonra dışarıda istediğiniz noktada pozlarınızı, fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Onun dışında zaten burada değirmen taşları, e, yöresel işte evlerin eşyaları, havuzlar, küçük küçük işte lambalar her şeyi böyle güzel süslemişler. Ben buraya yıllar önce gelmiştim. Gerçekten büyük yol kat etmiş. Baya bir şey değişmiş. Şu an çok güzel görünüyor. üzere abi kardeşim ha, kardeşim abi güzel, güzel. çok güzel ya yeah. biz hiç sırr ben hiç sırıtmıyorum burada yani beni arap <gülüyor> falan zannedenler oldu malum artık bu benim kaderim evet, Şöyle kıyafetlerimizi fotoğraf. giydik fotoğraflarımızı çektik bol bol artık biraz dinlenme zamanı biraz soğuk <gülüyor> bir şey içeceğiz <gülüyor> Şimdi gördüğünüz gibi birçok ev birbirine bağlı arkadaşlar mesela burada dört tane konik evin olduğu bir yer Hatta yan tarafa doğru bakayım beşinci de buradaymış ee, şu anda gördüğünüz işte mutfağa burası yine mutfağın bir bölümü İçeride oturum odası var giriş kısmı var çok güzel böyle yöresel desenlerle süslemişler harika bir tavanı var Tavan fotoğrafları için gerçekten ilgi çekici bir yer olacaktır ee, kilimler işte hayvan postları yöresel silahlar ya da eski silahlar boynuzlar duvar halıları her şeyle güzel süs demişler gerçekten artık yavaş yavaş turizme entegre olmaya başlamışlar şu an içerisinde gayet serin dışında sıcaklığını inanılmaz bir de aldı ve dediğim gibi kışında burada hiçbir şekilde soba yani soğukluk ya da sıcaklık gibi hiçbir mevsimde sorun olmuyor arkadaşlar yani çamurdan yapılan evden özelliği de biraz da böyleymiş şu anda içeren çekimimize yaptık yine o iyi çok kötü sıcak doğru çıkıyoruz. <gülüyor> kümesler de çok ilginç arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yine kümbet evlerde onlar da bir kümes yapmışlar yine çamurdan aynı şekilde e hayvanların da tabi sonuçta sıcaktan korumak için böyle yerlere ihtiyacı var yine bu bölgede yani Harran'da e, evlerin olduğu bölgede birçok tesis de var buraya gelip dinlenebilirsiniz içeceklerinizi içebilirsiniz ya yani biz bir, bir sürü şey içtik yani 6-7 kişi 50-55 liraya sabirdik fiyatlar gayet iyi e, şimdi de e, bu Harran kalesine doğru gidiyoruz bir de bu arada şunu da söyleyeyim, ee, şehri koruyan, e, burası tabi dediğim gibi çok eski bir şehir yani 2500 yıllık yani bu ana kısmında geçmişler ama daha öncesi 11.000 yıla dayanıyor. Ee, bir kaleyle ve surlarla çevrilmişler burayı. Ee, haçlı seferlerinde zarar görmüş o surların hepsi, çoğu yıkılmış. Esnaf ee, sonrası da bakımsızlıktan yıkılmış zaten. Şimdi birazcık da kaleyi gösterebilirsem göstereceğim, ondan sonra Halfeti e, Harran gezimizi noktalayacağız. Göbekletepe'ye doğru devam edeceğiz. Son zamanlarda Harran'da bu tarz hediyelik dükkanları da çoğaldı, daha modern işler sergilemeye ve satmaya başladılar. Görüyorsunuz hemen gastronom merkezinin yanında böyle güzel küçük bir mağaza var. Yöresel birçok ürünü çok güzel tarzlı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kitap araçları da var. Böyle küçük duvar resimleri, heykeller her şey var. Güzel böyle rengarenk çantalar da var. Evet şimdi bir diğer ve son noktamız da Harran kalesi arkadaşlar. Burası e, şehrin hemen kuzey batısındaki girişte bulunuyor ya da dönerken de buraya uğrayabilirsiniz. Burası 3 katlı bir e, saray aslında biraz kale biraz saray ya zamanda burası Emevi halifesi 2. Mer Mervan'ın 10 milyon dirhem harcayarak yapıldığı ya, bulunmuş düşünülüyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. 3 katlı bir yer dediğim gibi hemen yanında hemen kümbet zaten görüyorsun devamında burada duruyor. Ya yanında Harran Hüyü de var arkadaşlar. İçeride birçok işte Tunç, Hitit, Nuri, Mitani, Asur, Babil, Helenistik, Roman, Bizans birçok döneme ait de kalıntılar da mevcut. Ee, sizi çok tarihi bilgiyle boğmayacağım. Ee, bu kısa Harran so gezimizin sonuna geldik. Zaten Harran'da aslında maksimum yarım günde gezmeniz gereken bir yer. Ee, Şanlıurfa'dan çıktıktan sonra önce Harran sonra Göbekli Tepe'yi görürseniz sonra tekrar Şehir Merkezi'ne gelebilirsiniz ve yarım günde bitirirsiniz. Benden bu kadar. Ve Şondübey'le Potamya'yı özellikle keşfetmeye devam edeceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.